Uza dillerine de kına vurayım. Tatlı dillerin de kurban olayım Yine geldi mahkemenin günleri Hakim bey ne cevaplar vereyim Aman vereyim <Gülüyor> Yine geldi mahkemenin günleri Reğişmeyen cevaplar vereyim Anlam vereyim Kapa felek sana ne ettim, neyledim? Yedi kardeştik biz. Tabii üçü öldü şimdi. Dördümüz var. Dördü kardeş kaldık. Nasıl aran onlarla gelip gidiyor musunuz? E, gelip gidiyoruz işte. Buradan da tamam. Peki çocukluğun nasıl geçti? Hep Akkent'te miydiniz? Akkent'iydik Akkent'te. <gülüyor> nasıl bir çocukluğun geçti? İkaz çocukluğumuzdan bunu. <gülüyor> tabi o zaman içinde iyi kötü arkadaşlar çocukluğumuzda oynamıştır şu dur budur tabi. Acı aklımız başımıza geldiğinde tabi sardas oldu çalışmaya gittik tabi. O zaman yokluk vardı iyi kötü sardas oldu kasaba olsun da deniz olsun da buralarda çalıştı tabi. Peki sonra askerlik çağın geldi? Askerlik çağım geldi. Naki kere gittik. Kaç sene yaptın? Nerede yaptın? 2 sene yaptım. Doğu Beyazit. Ağrı. Orada yaptık. Nasıldı o zaman askerlik? Askerlik tabii sıkıydı. Uzman için sıkıydı tabii. Nasıl sıkıydı? Neler yapardınız? Neler yapacağız? Biz orada tabii şeydik. Sivariydik, atlarla tabii. Ardahan'ın çiğ çalı kesmeye giderdik ayağından altını süpürmeye. vadımızda tabii acımalık tabii zordu. Sonra alıştık, öğrendik, gittik her. Askerle üç seneydi bizim askerlik. Altı bir mezunat vardı, iki üç senede biz geldik. Askerliği bitirdik, geldik. E şimdi askerlik daha da kısa. E daha kısa tabii. Hangisi iyi? Şimdi ninkisi iyi tabii. <gülüyor> Öyle ya. Peki askerliği bitirdim. Evlenme çağıın da geldi. Geldi. Sen kendin mi buldun, ailen mi buldu? Nasıl bir düğünün oldu? Ailemiz buldu canım. <gülüyor> evet. Düh, düğün et işte. Ha. Nasıldı düğün? Nasıldı? Gelenekleriniz nasıldı mesela? Gelenekler nasıldı? Uzman için atlarla geliyordu. Gelenekle gelin. Tabii Uzman için biz Uzman için bir araba vardı. Arab geldi. Kırk 40 atlı vardı. Kırk atlı vakit diye gelin getirmiyor. Alfaklardan evlendim ben. Orakta oradan getirildi. Uzman için Böyle şeyim vardı, ee, hayvanlarla çalı keçmeyi giderladı, odun etmeyen, o zaman için yemekle onlarla kaynadı. Yemekle onlarla bir şeydi. E şimdi her şeyi hazır verir ne var, tüpleri boyu var, yemekleri bir şey, yedir, düğünün et. çok kolay. Peki kaç çocuğun oldu? Üç oldu ya biri mefat etti, Uf ufak oldu tabii. Bir olan bir kız var. Allah'a emanet. Onlar da yaşıya indi. Peki teyzemle kaç yıllık evlisin? 51'den isabet. 64 sene. Ha. Nasıl geçti 64 sene? İyi geçti, nazik eşek. <gülüyor> İyi geçti. Yani bu kadar uzun evli kalmanızın sırrı neydi? Yani Allah bile Öyle ya, e ona da verdi Cenab-ı Allah. Yaş beni de verdi. Yaşacağız işte. E bir gün boyunca ne yapıyorsunuz mesela? Evde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Akkentte nasıl vakit geçiriyorsun? Neden? E Camiye gidiyoruz. E konum komşu geliyor, kardeşlerin yanına gidiyoruz, kardeşler bizim yanımıza geliyor. E vakit geçiriyoruz. Peki senin sesin de güzelmiş Osman amca. Ha? Sesin de güzelmiş, türkü de söylüyormuşsun. Ses yok bende. Var var. <gülüyor> yok ya. Hadi söyle bir tane bize bir türkü. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Devrattıra, sinirdi, duman büyüdü, katarlamı eş deve musada yürüdü katarlamış deve musada yürüdü urak da erdi çöllerde çürüdü Devret Dar geldi bana Vadesiz ölümler Zor geldi bana Yıktırdım derler Kaldıramadım kaldıramadı ısıl çek alar şöyle yemez ısııldı şöyle yemedim silam kötü nesh eyenmedi devr-i dar geldi bu ana vadasi gelmeler geldi bu Devret derasından biz de geçelim var mı ya yollar açalım Silah'a var mı ya yollar açalım Devrin kirasında bizde geçelim. Devrati yerleri dar geldi bana. Vadesiz ölümler zor geldi bana.